Yemez misin tarçınımı? Kıskandırırım düşman çok Çatlatırım orta çok Rikitititikitar Batırırım benim gibi yok Düşmanıma havam olsun e, Kaliteyim bak kapak olsun Bu sözlerimde düşmanlara Yemez misin tarçınımı? Sülalemizin navası var Alımı var, çalımı var Kendine has Tuzd'cımız var Yıkılmayan Taht'ımız var Kendine her Tuzd'cımız var Yıkılmayan Taht'ımız var Sülalemizin navası var Alımı var Çalımı var Kendine has Tarzımız var Yıkılmayan Tahtımız var Kendine has Tarzımız Yıkılmayan var Yıkılmayan Tahtımız var Haydi bakalım romanlar Ciham sayısı oynamaya hazır Düşmanların Tarçınımız çınımı yesin, oh aha, yemez misin tarçınımı? Kıskandırırım düşman çok, çatlattırırım morcan çok. Riki te te ki te ki benim gibi yok, düşmanım. Yemez misin tarçınımı? Sülalimizi navası var, alımı var, çalımı var, kendine has stansımız var, yıkılmayan tahtımız var, kendine.